Bazı şarkılar vardır ki dinlerken bizi hüzünlendirir. Hatta bazı şarkılar vardır ki dinlerken bizi çok keyiflendirir. Peki bunun nedeni nedir? Biz neye göre hangi şarkılardan nasıl bir hüzünlenme yaşıyoruz? Ne anlam yüklüyoruz da ne oluyordu ne bitiyor şimdi bunlara? Size hemen anlatacağım. Bunun birazcık bilimsel temellere ineceğim. Mesela şimdi bir müslüm şarkısı çaldığı zaman siz bunu hangi ruh hali biliyorsunuz? var bu zalim kadere. Sevgilinizle beraber dinlediğiniz bir müzik vardır. İlla müslümden örnek vermeyelim. Mesela Sevda koşu Kanadın da, Diye bir şarkı var mesela. Cem Karacan'ın Bunu sevgilinizle dinlemişsinizdir. Mesela Bu sevgilinizle ayrıldıktan sonra Sizin sol yanınızı acıtmaya başlar. Bu sol yanınız neden acır? Bunların şu neden olduğunu açıklıyorum. Bu klasik koşullanma mevzusu. Klasik koşullanma mevzusunda Mevzular şu şekilde gerçekleşir. Sizin Herhangi bir duygunuzun Zihinsel olarak Şuna çevirebiliyorsunuz. Yani zihin şöyle çalışıyor. Bir olayınla bir olay arasındaki ilişkiyi birbiriyle bağlantılı hale getirebiliyor. Yani siz hüzünlü bir durumdayken veya sevginizle sürekli bir müzik dinlerseniz veya sevginizle beraber gittiğiniz sürekli bir aynı yer varsa orası artık sizin için bir ağaçlı mekandan ziyade sevginizle gittiğiniz bir yerin anlamı olmaya başlar. Yani öyle bir anlamı dönmeye başlar. Veya atıyorum siz bir müzik dinlediğinizde, Cem Karaca dinlediğinizde artık sadece Cem Karaca söylemez o müziği. Sizin sevginizle beraber olan ilişkiniz de orada beyinde ilişkili bir halde kodlanır. Ve de sonrasında sevginiz gider, Cem Karaca çalmaya devam eder. Zihinde der ki, lan biz bu müziği senin sevginle kodlamıştık. Bu kız nerede bak? Biz hüzünlendik şimdi o kız gitti mi ya diye mesela size bir hüzün çöktürür. Ha bunun ne kadar sürer? 100 kere dinlerseniz o Cem Karayca'yı tekrardan bu sefer artık beyin size bunun bir sadece şarkı olduğunu anlatır. Tamam oğlum der. Biz anladık artık. Bu sadece o kızla dinlediğimiz bir müzik değilmiş. O kadar da özel bir anlam yüklememize gerek yokmuş der. Ve de siz artık her dinlediğinizde o ilk şeyi hissetmezsiniz. E, o ne hissediyorsanız artık, hüzün mü hissediyorsunuz, acı mı hissediyorsunuz onu hissetmezsiniz. Aynı şekilde mesela... Siz eğer Müslümü sürekli dertli bir durumla dinliyorsanız, Müslümü açtığınızda dertlenmeniz çok normal. Çünkü beyin bunu böyle orada duyguyla beraber kopuyor. Yani siz orada işte Müslümü sadece Müslüman dinlemiyorsunuz. Aklınızdan geçen şeylerin duygusunu da o şarkıya bir bütünleştiriyorsunuz. Hani mesela çok keyifli bir ruh halinde Müslüman dinleyebilirsiniz. Sizi keyiflendirebilirsiniz. Bunu yüklediğiniz anlamlara göre değişir. Ve de o yüzden biz şarkıları dinlerken, Bizi neden hüzünlendirdiği veya neden sevinçli hale getirdiğinin sebebi o şarkıyı sürekli dinlerken beraber koşullanmamızdır. Bunu mesela avantajlı bir duruma dönüştürebilir misiniz? Tabii ki de dönüştürebilirsiniz ama onu bir sonraki videoda anlatacağım. Pislok Divin çok değerli takipçileri, bir sonraki videoda görüşmek üzere.